Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün ele almak istediğim konu, tabii ki Elon Musk'ın yayınladığı bir karikatür. Elon Musk bu karikatürle ne demek istedi? Herkesin kendine göre bir yorumu var. Ve bu yorumlara bir de benim bakış açım eklensin istedim. Size bu konuda anlatabileceğim şeyler astroloji ve olayın ezoterik yanlarıyla alakalı ve dünya tarihi ve geçmişiyle alakalı konuların birleşiminden oluşacak arkadaşlar. Bundan dolayı da olayı birazcık geriden alacağım. Olayı biraz geriden alıyorum ki olay daha iyi anlaşılsın. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şu anda dünya bir değişim sürecinde. Nasıl bir değişim sürecinde arkadaşlar dünya? Mevcutta insanların işte okuyarak bir yere geldiği, ondan sonra klişeleşmiş bir politik siyasi olayların olduğu, insanların belli klişeleri oluşturduğu ve e, hiçbir şeyin değişmediği bir akış var. Ve yeni dünya düzeninde arkadaşlar bu kova çağının başlamasıyla artık birçok şey değişmeye başlıyor. İşte Z kuşağı diyorlar. Z kuşağından çok korkuyorlar. Neden Z kuşağından çok korkuyorlar? Çünkü Z kuşağı sorgulayan bir kuşak. Z kuşağı eskisi gibi insanların daha çok böyle koyun algısıyla yönetilebildikleri bir kuşak değil. Ve arkadaşlar günümüzde saklanan konulardan bir tanesi uzay konusu ve Elon Musk dünyada uzaya açılan kapının en önemli kişisi konumuna getirildi. Peki bu neden böyle oldu ve Elon Musk'ın kimdir, nedir, bu konuyla alakası nedir ve bu konuyla alakası olan birisinin Konstantinopol karikatürüyle alakası nedir? Size ben bununla alakalı bir durumdan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle olaya şuradan başlamamız lazım. UFO'lar konusunu hepimiz duyduk. Yani UFO'ları herkes bahsetti. Yani ben bu konuya çok girmiyorum. Çünkü UFO konusuna kimisi inanıyor, kimisi inanmıyor, kimisi var diyor, kimisi Amerikalıların yalanları diyor. Kim, kim, herkesin bu konularda bir düşüncesi var. Ancak şöyle bir realite var arkadaşlar. Ben açıkçası bu UFO konusuna ta ki bizim Türk Hava Kuvvetleri'nin e, Türk Hava Kuvvetleri'deki pilotların açıklamalarını duyuncaya kadar ben de çok itibar etmiyordum. Açık söyleyeyim. Çünkü Amerikalılar bir iş çeviriyorlar, işte süslüyorlar, büstüyorlar falan şeklinde bakıyorum. Ama az sonra size ekranda göstereceğim ee, ve sizin de kolaylıkla YouTube'dan ulaşabileceğiniz iki tane kişi var. Bu iki kişi arkadaşlar, bu iki kişi arkadaşlar bizim e, Türk Hava Kuvvetlerinde görev yapmış ikisi de subay. Bu subaylardan bir tanesi arkadaşlar, UFO görüntüleriyle alakalı ben vur emri aldım diyor ve aşama aşama hepsini anlatıyor. Bu videolara Okan Bayılgen UFO yazarsanız direkt YouTube kanallarından ilgili kanallardan ulaşabileceksiniz. Şimdi bunun Elon Musk alakasını size anlatınca çok şaşıracaksınız. Ama bu kısmı atlarsak konu anlaşılmaz. Ben bunu size birazcık 3 dakikalık bir şey dinletmek istiyorum. Ondan sonra arkadaşlar konu çok iyi açıl açılacak. Bandırma 6. Anacet üstünde üstteğmenken e, pis başında alarm nöbetçisi. Bu sulh zamanında 5 dakika içinde kalkması lazım hazırlıklar. Hı hı. Arp zamanında 2 dakika içinde. E, bize scramble emri verildi. Yani ani kalkış. Hı hı. Biz 2 uçak kalktık. Bize kalktıktan sonra malumat vermeye başladılar yolda giderken. E, alçak ama ben yaklaşınca yükseldi falan demiş. Bunun üzerine o bölgede uçan bir jet eğitim filosuna ait T-33 uçağına e, bildiriyorlar. E, böyle bir cisim var görüyor musun diyor. O da tarif üzerine e, görüyorum ben de diyor. Yaklaşıyor fakat o da 30.000 feet'e kadar çıkıyor. Benden yüksekte e, yanına yaklaşamıyorum diyor. 9. Anacet üste 2 F104 nöbetteyken onlara alarm veriliyor. Bizden evvel bunlar. Bunlar kalkıyor. A bombardıman yüklü oldukları için 48 bin fütun üzerine çıkamıyorlar. Ve biz de bu arada Balıkesir civarına geldik. E, Alaşehir-İzmir istikametine doğru uçuyoruz. Bize e, dediler e, şu istikamette radar bunu göremiyor. Fakat... Yerden gözle görülebiliyor artık. Balıkesir'i geçtikten biraz sonra e, gökyüzünde büyük bir beyaz e, radar abağı gibi veya cami kubbesi parlatılmış beyaz cami kubbesi gibi bir cisim uzaktan e, gözüküyor. Biz gördük dedik iki uçak, bayağı açıldık ta, e, geniş bir taktik kolla e, çünkü e, ona doğru devamlı tırmanıyoruz. Yaklaştık hizamızda duruyor. E, mermi atmak için hazır e, vurabilirsiniz dediler hava kuvvetlerinden yani bizim... şeyinden bu esosiden tırmanıyoruz buna doğru geliyoruz e, cisime noktayı koyuyorsun koyam koymaya Teşekkür kalmıyor şey. birden bire e, sanki ben e, şeydim 50-60 bin e çıkan bir cisim kaybolup gidiyor tırmandım e, 53.100 fitte çıktım o gün kaçmasa ateş edeceksin Şimdi dedik ki 560 mermi burunda burunu kaldırıyoruz. Ege Denizi'ne doğru atalım. Peki dediler. Döndük Ege Denizi'ne doğru. 560 merminin büyük bir bölümünü harcadım. Ve tekrar geldik. Bir miktar daha uğraşırken, biz bu işlemleri yaparken heyecandan yakıtın, yakıt kontrolünü yapmayı unutmuşuz. Yani bakmadık yani. Bütün onunla uğraşıyoruz. Aklımız, fikrimiz o. Biz çiğliğe indik. Yerden gözüküyor. Hep beraber bakıyoruz. İşte bu cisim bu. Tekrar kalktık. Tekrar geldik. İşte o zaman ben 55.300 fite çıktığımda ee, kabin tazcik elbisesi yok yani üzerimizde. Kabin taziki boşalırsa ölüm. Ertesi gün yine kalktık. İki sortu yaptık fakat bu sefer cismi bulamadık. Bu bir yabancı cisim değil gözüküyor ama biz bunu düşürsek yakalamış olacaktık. Yani illa düşürmek için çok uğraştık. Atış serbestlendi. Ee, daha sonra üstte raporunu yazdık. Şekilleri çizdik. Hava kuvvetlerine gitti. Bizimkinde böyle hani kimseye bahsedilmemiş. İçimizde gizli kalmış bir sır değil. Zaten bu uçakları böyle bir cisme kendi kendimize kaldırıp götürmek ne yetkimiz var, ne böyle bir şey var. Arkadaşlar birinci video buydu. İkinci videoda şimdi e, bu kişi de yarbay, emekli yarbay ve bunlar yeni nesil pilot da değil. Bunlar eski nesil pilot. Yani bunlar Kenan Evren döneminin askerleri. Bunlar çok ciddi ve daha acımasız askerler. Şimdiki nesil gibi değil arkadaşlar. Bunu da bilinleyelim. Bir de baş şunu söyleyeyim söylediğiniz için efermesin. Ordu mensubu olup da halüsinasyon görecek bir pilot düşünemiyorum. Bizler devamlı kontrol altında olan insanız. Evet. Kayseri 5 Eylül 1975. Kayseri'den saat 8.30 9 sıralarında havalandım. Diyarbakır'a. 13.000 feet. IAFOR şartları. Hava çok güzel. Pırıl pırıl yıldızlar. Baktım. Dolunay yukarıda. Hı. Bir dolunay da aşağıda. Aynı dolunay büyüklüğünde bir cisimde Nuhak dağları civarında. Bir 4-5 dakika yan, yalnız başıma inceledikten sonra sile bastım ben. ikinci pilotunu çağırdım. Gel bir uçan daire göstereyim sana dedim. Arkadaş geldi. Gözler falan işte oturdu. Yani. Dedim haber ver arkadaşlar. 8 kişi olduk. Cisim bizim... İrtifamızın altında. Bizim standart irtifamız Gidiyoruz yaklaşıyoruz. Şekil bir, bir tabak büyüklüğündeydi diyelim. Fakat bu büyümeye başladı. Öyle büyüdü ki zaman içerisinde aşağı yukarı yani 30-40 katlı bir apartman gibi olmaya başladı. Büyük bir cüsse oldu. Yaklaşmaya başladı bu. Bizde bir telaş başladı içeride. Filo komutanımızda falan. Ben sağa doğru Maraş'a doğru yol değiştirmeye çalıştım. Işıkları kapattık, radar açtık. Radar dedim, böyle böyle önümüzde bir trafik var dedim. Teşhis ediyor musunuz dedim. Hayır efendim önümüzde bir trafik yok dedi. Trafik büyüdü, bu koca köyün, bu şeyi acayip bir büyüklük. Kütle üzerimize doğru geliyor. Kırıl kırıl bembeyaz bir şey düşün, kütleyi düşün, söylediğim büyüklükte. Biraz sonra bu yön değiştirmeye başladı. Elips görmeye başladı. Elips ortadan açılmaya başladı. Ortadan açıldı, açıldı, açıldı. Bu olay aşağı yukarı 20 dakika diyelim karşılığında. Devam ettim. Solumuza geldiği vakit tam bir daire. 3-4 kilometre yarışa bir daire. Buradan yıldızları görüyorsunuz. İçeride bir karaltılar var. Seçemiyoruz. Bakıyoruz içine. Geçtik. Bunun üzerine geçti yanımızda ben Malatya kontrol sahasına girdim ve kontrol sahası için girmem için müsaade almam lazım. Kontrol sahanıza giriş dedim. Evet. Efendim dedi havada bir gök cismi gördünüz dedi. Elazığ'dan, Maden'den, Erzincan'dan Hepsi. valiler kaymakamlar telefon ediyor dedi. Halk heyecan içinde. Burada bir tanınmayan bir gök cismi yerle bir rengarenk ışıklar saçaraktan hmm. geçmiş sebebi, cismi soruyorlardı Dedim yarım saatler kol uçuyoruz dedim espri olsun diye. Kol demek yan yan uçmak demek ama karşılıklı geçiştik. Evet değerli arkadaşlar bu videoyu size dinletmek istememin altına yatan bir sebep var. O sebep de arkadaşlar şu. E, bu açıklamayı yapan adamlar Herhangi bir adam değil, Amerikalı da hiç değil ve bunlar bu, yani vur emri alarak kalktıklarını gösteriyorlar. Şimdi bundan hariç Bob Lazar adında e, bir kişi daha vardır ve bu Bob Lazar Amerika'daki 51. bölgede e, çalışmış birisi. Bu da yine e, Zehirli Mikrofon kanalında e, Bob Lazarla ilgili bir belgesel vardır arkadaşlar. Bu tabi 1 saat 41 dakikalık bir belgesel olduğu için ben bunu burada size açıp dinletmeyeceğim. Fakat burada burada şöyle bir durum var. Ee, orada Bob Lazar'ın uzay, işte ne diyelim biz onlara ufoların uçan daireleriyle alakalı tersine mühendislik yaptığını anlatıyor. Bob Lazer belgeselinde anlatılan bu arkadaşlar. Diğer çekim amplifikatörlerini ve diğer teknik bilgilerin bazılarını bize biraz anlatır mısın? Üç tane amplifikatör var. Bir araç bu amplifikatörlerden sadece birisiyle çalışabilir ve yerden yükselebilir. İki farklı şekilde hareket ediyor. Omikron konfigürasyonu denilen ve aracın sadece tek bir amplifikatörü kullandığı veya üçünü de aynı anda kullandığı delta konfigürasyonu. Delta konfigürasyonu uzay için kullanılıyor. Aslında bu araçlar yana yatar. Yani bilim kurgu filmlerinde uçarken gördüğünüz uçan dairelerin aksine gerçekten yana yatarak hareket ederler. Üç yerçekimi amplifikatörü tek bir noktaya odaklanır ve böylece uzayda hareket eder. Yerçekimi kaynağının yakınında örneğin bir gezegenin çevresinde hareket etmek bu tür araçlar için parazit oluşturduğundan dolayı aslında bu bir sorun. Ancak bu parazitleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar. Bir yer çekimi amplifikatörünü uzay aracını yerden kaldırmak için kullanıyorlar ve alıştığımızın aksine bir çalışma prensibi var. Mesela bir uçak havalandıktan sonra arkasından onu iten bir güç olduğunu gözümüzde canlandırıyoruz. Ama bu uzay araçları bunun tamamen tersine çalışıyor. Yaptıkları şey havada süzülürken diğer iki yer çekimi amplifikatörünü de devreye alıp önden etkiyle aşağı doğru bir bükülme ve dönme oluşturmak. Hafif bir bükülme ile araç aşağı yönde gidiyor. Bu yüzden alçak hıza uçarken biraz dengesiz görünüyorlar. Ne zaman dünyanın yerçekimi alanının üzerinden geçseler bu onları zorluyor. Çünkü dünyada yerçekimi tamamen sabit değildir. Dünyadaki mineral ve yoğunluğa bağlı olarak yerçekimi etkisi de değişiklik gösteriyor. Yerçekiminin değişiklik göstermesi aracın hareketlerinin de dengesiz ve değişken olmasına neden oluyor. Düşük hızla ilerlerken çoğu zaman sabit ve dengeli uçamıyorlar. Resmi olarak sadece bir deneme uçuşuna tanık oldum. Ee, hangardaydım. Sanırım güneş batmak üzereydi ve bir düşük performanslı uçuş testiydi. Sanıyorum, a, araçta test için pilot ya da pilotlar bulunuyordu. Aracın iç kısmı onlara uygun olarak yeniden uyarlanmış olmadı. Yani oturma yerleri onlara uygun değildi. A, araçla radyo haberleşmesi kurmaya çalışıyorlardı ve bu çok şaşırtıcıydı. Sanıyorum aracın ürettiği yer çekimi dalgaları radyo dalgalarını da bozuyordu. Anlaşılan bu konuyla ilgili anlayamadığım, çözemediğim bir şey var. 51. bölgede dünya dışına ait hiçbir teknoloji ya da araca asla rastlamadım. S-4'ün ayrı olmasının sebebi zaten buydu. 51. bölgede çalışanlar S-4'de giriş yazılığına sahip değillerdi. S-4 tesislerinde ne kadar süre çalıştın ve ne zaman işe alındın? Yani 51. bölgenin S-4 tesislerinde arkadaşlar bu kişi tersine mühendislik yaptığını anlatıyor bu belgeselde. Bunları e, zaten şu anda da ekranda görüyorsunuz. Youtube'dan girip kendiniz de izleyebilirsiniz. Şimdi bunların geleceğim nokta şu. Arkadaşlar bu dünya dışı e, varlıklar, insan olmayan bu varlıklar geçmiş dönemlerde de bu dünyaya gelmişler. Zaten bu antik kentlerdeki yaptığımız gezilerde orada gördüğümüz teknolojiler vesairelere baktığınızda bunun adı normal bir insanın yapamayacağı aşikar belli 1 ton e, 1350 tonluk 1350 ton bakın 1 ton 350 kilo demiyorum 1350 tonluk tuğlalar var Baal'dan bahsediyorum işte Baal tapınağı olarak bilinen ama aslında tapınak olmayan ve önüne gelenin bu taz yerlere tapınak adıyla geçiştirdiği yerler arkadaşlar ama aslında değil. Ve bu e, antik astronotlar kuramı diye son dönemde e, bir konu daha var. Onu da size ben e, söyleyeyim. Yani buraları ar araştırdığınız zaman, ya yani önümüzdeki günlerde kafanızda oluşacak çok acayip şeyler olacak arkadaşlar. Bakın şu bunları da görselleri de size paylaşıyorum burada. Geçmiş dönemde insan olmayan ve insan özellikleri üzerinde e, bir takım varlıklar dünyaya Ziyaret etmişler. Şimdi, şimdi söyleyeceğim şey, asıl filmi kopartacak şey burada. Hani, hadis literatüründe ya da din literatüründe peygamberlerle temasa geçmiş meleklerden bahsedilir. Mesela işte Cebrail Aleyhisselam'ın arkadaşlar, insan suretinde Hazreti Peygamber'e Göründüğünden bahsedilir. İşte Dıhye'yi, Kelbe'yi adında bir sahabe varmış. Yakışıklı temiz giyinirmiş o. Onun e, görüntüsünde geldiği söylenir. İşte başka formlarda geldiği söylenir. İşte Miraç hadisesinde e, yine aynı şekilde e, Cebrail'i kendi formunda gördüğü de anlatılır. Bir takım hadis rivayetlerinde bu tarz şeyler vardır. Yine peygamberleri ziyaret eden, işte Hz. İbrahim'i ziyaret edenler vardır. İşte Lut'un kavmini helak etmeye gidenler önce Hazreti İbrahim'i ziyaret eder Kur'an'da ve e, orada korkma derler sana gelmedik derler. Onların et yemediğini görürsünüz anlatılanlarda arkadaşlar. Şimdi e, bunlara baktığınızda insan formunda olup da insan olmayan zaten Cebrail aleyhisselam diyorsun ya mesela insan formunda olan ama insan olmayan bazı varlıklardan zaten bahsediliyor ve eski dönemde insanların daha henüz tam olarak gelişmediği dönemlerde insanları büyük bir ihtimalle bu e, varlıklar yönetiyordu. Ve ama daha sonra da işte galaktik konsey deyin, işte meleklerin Allah'la sohbeti deyin artık hani ne derseniz bunların e, mitolojik yapılarında ya da işte anlatımlarında din literatürüne girdiğinde baktığınızda e, artık yeryüzündeki e, kendi kudret ve saltanatlarını Yaratıcının emriyle insana bırakmaları gerektiği söyleniyor ve bırakıyorlar. Hani orada meleklerin işte insana secde etmesi demek olay bu. Yani itaati altına girmesi demek. Şimdi bu meleklerin aynı zamanda fizik kurallarını hükmedebildiklerini görüyoruz. Ama hani diyorlar ya insan melekleri de geçiyor diye. İşte insan melekleri nasıl geçer biliyor musunuz? Mesela suyun kaldırma kuvveti meleki bir kuvvedir. Sen bu kuvveye sandal yaparsın, gemi yaparsın, işte dalış kıyafeti yaparsın, denizaltı yaparsın. Oradaki o fizik kuralını bükmüş olursun. Tamam mı? Yani i̇nsana böyle bir kudret verilmiş. Yani varlık alemine somut olarak çıktıktan sonra değişiklik yapabilme mahareti bu insanoğluna verilmiş. İşte bu yüzden Rabbil Aleminin sisteminde, sünnetullah sisteminde değişiklik olmaz diye ayet var. Yani bir sistemle yaratılmalı var arkadaşlar. Şimdi geleceğimiz nokta çok acayip bir şeyler anlatacağım size. İddia şu ki arkadaşlar, antik astronotlar kuramına göre, bakın bu benim fikrim, ben size kuramı anlatıyorum. Daha önceden bu bizim UFO olarak bildiğimiz ama insan olmayan, UFO demek unknown, foreign, object demek. Yani kimliği belirlenemeyen objekt. İşte Kuranda mesela Cinler diye Cin suresi var zaten. Cin de üç biliyorsunuz. Orada da aynı şekilde kimliği saptanamayan obje ya da varlıktan bahsediliyor. İşte demek istediğim geçmiş dönemde geçmiş dönemde peygamberleri ziyaret eden varlıkların da aynı varlıklar olduğunu söylüyorlar. Ama insanlarla doğrudan Muhatap olmak yerine insanların içerisinden bir elçi seçip, ondan sonra yani biz onları peygamber olarak biliyoruz, ondan sonra sadece onunla muhatap olduğunu ve o kişinin de insanlara bilgi, erdem vesaire gibi e, bilgilere aşıladığı anlattığı şeklinde iddia ediliyor. E, şimdi iyi de onlar Allah'ın peygamberi değil miydi? Allah'ın peygamberiydi. Allah melek gönderdi. Melek vasıtasıyla bilgiler edinildi. Melek o peygamberlerin birtakım özelliklerini geliştirdi. Mesela Meryem Suresi'nde biz Meryem'i diyor bir bitki gibi yetiştirdik diyor. Ondan sonra e, gönderdiğimiz kul diyor tevessül etti diyor. Onun diyor cisim olarak gördü diyor. Hani orada da aynı şekilde o e, meleğin cisimleştiği anlatılıyor. Yani bunları Kur'an okursanız orada oralarda görürsünüz zaten. İşte mesele burada arkadaşlar. En önemli mesele burada. İnsanların güncellemeleri bu bu şekilde yapıldığı iddia ediliyor. Ama daha sonraki dönemlerde arkadaşlar siyasi, politik çıkar vesaire gibi konularla ne oluyor? İn in i̇nanç sistemleri yozlaşıyor. İnanç sistemleri yozlaştığı için insanlar tanrısal olan ya da evrensel olan normu bir kenara bırakıp arkadaşlar kendi firavunsal kurallarını hatta firavun da bir zamanlar onların adamıyla. Yani bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yani firavuna çekirge islası gönderiliyor işte ondan sonra nehirlerden kanakıyor falan ona da yani öncelikle o seçiliyor ama daha sonra da kullarımızdan diyor firavun yoldan çıktı diyor. Yani ona öyle bir güç verildiğinde ne oluyor? Firavun sal enerjisi, yani ben yarattım buraları enerjisi ondan açığa çıkıyor. Ve yoldan çıkıyor. Onu durdurması için işte Musa gönderiliyor. Mesela size ilginç bir şey bir canı söyleyeyim. Peygamber devesi. Peygamber devesi böceğini bilirsiniz. Hiç düşündünüz mü? Peygamber devesi böceği neden ufolara benziyor? Ve adı neden peygamber devesi? Neden başka bir şey değil? Değil mi? İlginç. Ve Şimdi mesela Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vefat etti. Cebrail'e ne oldu? Hazreti İbrahim zamanındaki o meleklere ne oldu? Onlar nereye gittiler ve nerede yaşıyorlar? Bakın cisimleşmişlerdi. Ne oldular? Buhar mı oldular? Yoksa başka formlarda yaşamlarına devam mı ediyorlar? Mesela Apollon'u duydunuz. Utu Samaş var mesela Samaş. Ee, yine Anunnakilerden, e, Sin'in çocuklarından bir tanesidir. O Sin'in de biliyorsunuz hilali temsil ediyor. E, temsil noktaları var ve yine şöyle bir şey daha var. Bizim Mevlana'nın şemsi, Samaş, Şems, Güneş anlamına gelir. Ondan sonra işte Hızır olarak bildiğiniz, yani orada zaten Hızır yazmıyor Kehf Suresi'nde de. E, ta, tarafımızdan gönderilmiş kullardan. Biriyle Musa balığı görünce diyoruz. Yani Astral'e geçiyorlar filan. Ondan sonra yine i̇bn Sina bakın Sina çölü tamam mı? Bunların bulgularına, insanlığa verdikleri hizmetlere baktığınızda yani çok böyle insanın aklının zekasının ötesinde şeyler var. Hatta bunun işte ben mimar Sinan'ı da e, katabilirim yani. Baktığınız zaman benzer bir alan bilgi e, dağ besleniyorlar. İşte bu son dönemde e, sürekli insanlara şu aşılandı. İşte NASA uzaya gidiyor, taş toprak arıyor, maden arıyor. Tamamen yalan. E, onlar arkadaşlar uzayda bir medeniyet olduğunu biliyorlar. 1974'te Roswell olayı yazın. 1974 Roswell olayı diye bir olay var Amerika'da. Bir UFO yine düşüyor. E, o UFO ile iki yıl falan beraber yaşıyorlar. Onun, ondan bir sürü bilgiler alıyorlar, onu sorguluyorlar, ne nedir öğreniyorlar ve Amerika'nın şu anda edindiği bütün bilgi teknolojilere buna dayanıyor. E, bunu nereden biliyoruz? Edward Snowden adında bir hacker NASA'yı hackliyor. NASA'dan e, bazı bilgileri alayım derken yanlışlıkla o sorgulama bilgilerini de alıyor. Oradaki anlatılan e, konuları da Edward Snowden e, alıyor ve ondan sonra Amerika Snowden'in peşine düşüyor. İşte, kaçarken Rus havaalanında kilitli kalıyor falan. Bunlarla ilgili de mevzular anlatılıyor. İşte son dönemde arkadaşlar son dönemde Elon Musk'ın olayında da şöyle bir durum var. Elon Musk'la ilgili şu iddialar ortaya atılıyordu. İşte Elon Musk uzaylı mı? Gibi. Ben Elon Musk'ın uzaylı olduğunu düşünmüyorum ama Elon Musk uzaylıların ya da insan olmayanların dünyadaki temsilcisi olduğunu düşünüyorum ben. Ya hocam sen de uçmuşsun diyeceksin ama hakikaten bu konuda araştırmalarım var. Ee, böyledir demiyorum. Hani böyle olduğunu düşünüyorum. Ve adamın Afrikalı olduğuna baktığımızda Kanada'ya gidiyor, Kanada'dan Amerika'ya geliyor. Amerika'nın en zenginleri arasına geçiyor. Dünyanın e, şu anda her türlü kaynağı sahip bir takım şeyi Yeni bir oluşum var zaten. 2026'da büyük ihtimalle o UFO'larla konuşacaklar ya da onları çıkartacaklar, konuşturacaklar zaten arkadaşlar. Şimdi ekranda size ben onu gösterdim. Şunları da göstereyim Elon Musk'la alakalı. Biliyorsunuz Twitter'ı satın aldı Elon Musk. Twitter'ın özelliği şu, Twitter dünyanın resmi gazetesi. Bakın resmi gazetesi ama şöyle bir politika uyguluyor. Ben diyor tam diyor alıyorum diyor. Bütün reklamları yapıyorlar. Ondan sonra diyor şurası uyumadı diyor vazgeçtim diyor. İyi de sen onu almak için o kadar altyapıyı her şeyi hazırladılar. Bütün her türlü kodlarını sana verdiler Twitter'ın. Ondan sonra şurası işte 5 milyon tane uyduruk üye varmış gibi bir şeyle geri adım attığını söylüyor. Halbuki arkadaşlar bu bize açıklanın. O Twitter'ı çoktan satın aldı. İşte bir tane jip yaptı. İşte çok sağlam bir jip yaptığını iddia ettiler. Daha önceki denemelerinde hiçbir yeri çatlamazken kamuoyu önünde balyozu salladılar ve camı çatladı. Hiç olacak iş mi arkadaşlar? Ama cam çatlamasaydı haber olmayacaktı. Ama cam çatladığı için haber oldu. Yani e, orada dünya dışı teknolojiler. Bakın adam elektrikli araba yaptı. Bir anda benzin ve mazotların fiyatları yükseldi. Ondan sonra çip krizi diye bir şey çıktı. Neden? Çünkü benzinli ve mazotlu araba çipi üretmiyorlar çip var aslında. Her yer çip. Yani. Bilgisayarlar çip ama benzinli mazotlu araba çipi üretmiyorlar. Demek ki benzinli mazotlu arabaların çiplerinin teknolojileri de yani bu uzaylılara ait. Ve e, dünyada bir ekosistem var ve bu ekosistemin korunması isteniliyor anladığım kadarıyla. Çünkü bu uzaylı UFO'ların gelip Amerika'nın nükleer tesislerini kapattığı antik uzaylılar belgesellerine anlatılıyor. Ayrıca Netflix'te çok Gizli Ufo Projesi adı altında bir belgesel daha var altı bölüm. Onlara da kendiniz bakın ve kendiniz karar verin. Tamam mı? Hani ben böyle diyorum diye değil. Kendiniz izleyin ve kendiniz karar verin. Ufo var mıymış yok muymuş? Ama asıl problem geçmişteki e, o peygamberlerle ve insanların bazıların, bazıları temasta olmaları. Şimdi bu şu anda ekranda size açtım. Yer Elmas Türkiye ye geliyor. Atatürk'ün kabrini ziyaret ediyor. Anıt kabri ziyaret ediyor. Bu da çok ilginç bir olay. Yani e, buradan şöyle bir sonuçta çıkıyor. Yani Atatürk'ün de hani bir Mevlana, bir Şems'ten az önce bahsettik ya. Yani Atatürk'ün de buradan herhangi birisi olmadığını sinyalini alabiliriz diye düşünüyorum. Zaten hani Atatürk bizim için herhangi birisi değildir. Ama burada daha öte bir e, konu var şeklinde yorumlayabiliriz. Şimdi size 20 dakikadır konuşuyorum. Geldik Burada Did I lock the gate diye bir Konstantinopol karikatürü ekranda arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben anladığımı söylüyorum. Size o az önce verdiğim yerlere e, kendiniz bakarsınız. Sultan Mehmet Fatih, doğru adı da budur. Fatih Sultan Mehmet değildir. Sultan Mehmet Fatih'tir. Yani Sultan adı Mehmet'tir ve Fatih unvanını sonradan almıştır. Bir devir açıp bir devir kapatmıştır. Ki o da normal bir adam değil bence. Ve bu adam İstanbul'u fethettiğinde mevcut dünya sistemi değişti. Ve burada bir kişi var. Bir asker kılığında birisi Konstantinopol 1453. Yani bu adamın adı Konstantinopol. Yani şehrin e, adına kendi adlarını veriyorlar. Adamın adı Konstantin. Şehir isimlerine polis diye söylüyorlar. Konstantinopolis dediğiniz zaman Konstantin'in şehri demek. İşte bu Konstantin, İmparator Konstantin burada yatıyor. Kapıyı kilitledin mi acaba? Yani diyor ki siz bu kadar aciz bir kafadaydınız diyor. Bu kadar aciz bir kafadaydınız diyor bu şeyde. Neden biliyor musunuz? Şu anda arkadaşlar bu UFO konusunun ve geçmiş dönemdeki nesillerle temasa geçiyor olmaları konusunu Vatikan ve Hristiyan alemi açıklanmasını istemiyor. Çünkü bunu açıkladıklarında Hristiyanlığın altına dinamit koymuş olacaklar. Şimdi onun yani tabii ki onların altına dinamit koyun İslamiyetle ne olacak? Bir de var, hakiki bir Müslüman Allah inancı zaten değişmez. Hani bizde, ben de değişmezse sizi bilmem. Ee, zaten bizim inandığımız kitapta bununla ilgili bir sürü zaten bilgiler var. Ama onların özellikle e, altlarına dinamik koyuyor ve Yahudilerle ilgili aslında bilgiler var. Yani onların bir zamanlar alemleri üstün kıldığımızı e, hatırlayın diye ayetler var. Yani genetik yapınızın farklı olduğunu Hatırlayın diye ayet var. Çünkü Hz. İbrahim'e 106 yaşında çocuk müjdeleniyor. İshak ve Yakup'tan bir nesil geliyor. Yani 106 yaşında bir insanın çocuğu olur mu? Yani bir genetik müdahale var. Çocuğu olmuyordu önceden. Anlatabildim mi? Oradan gelen nesilde böyle bir şey var. Ama sizi diyor insanlara hizmetkar ettik ama sizler insanları kendinize köle yapmaya kalkmayın diyor. El riba yapmayın diyor. sömürü kurmayın diyor. Mesela işte bunlar önümüzdeki dönemlerde sosyalizmin kapitalizmin artık düşüşe geçeceği ve sosyalizmin daha hata atak yapacağı bir şeye doğru gidiyoruz. İşte insanların mülkiyetsizleşmesi filan gibi ifadelerde bu yüzden kullanılıyor. Bu karikatürde ise net olarak anlatılan şey şu. Siz o dönemde de o İstanbul'u vermediniz ama siz bu kadar aciz acizsiniz. Yine siz Hristiyanlığı ya da işte o kafanızdaki e, dogmatik bilgileri insanlara aşılıyorsunuz ve onların tutarsızlığı ve hastalığı bu derecedeydi. Nasıl o devir kapandıysa Sultan Mehmet Fatih İstanbul'u fethedip de o devri kapattıysa artık yeni dönemde, yeni dönemde sizin bu kokuşmuş e, devriniz kapanıyor diyor. Ama şunu da şöyle algılanmasın sakın. İşte bu adam iyi bir adam, bu adam insanlığa dost bir adam falan değil. Bu adam insanların bazılarını böcek olarak görüyor. Ben size onu da söyleyeyim yani. Bu da böyle. Daha önce yaptığım paylaşımlardan bir tanesinde bu adamın e, hayat sınavının kendi çocuğundan başına gelecek bir durumun olduğunu söylemiştim. Ben bilmiyordum adamın çocuğu ölmüş. E, e, Bilmem Allah rahmet eylesin. Ya da Allah kimse başına vermesin. Demek ki ya yani onun haritasına bakarak ben söylemiştim onu. Bilmiyordum o çocuğun öldüğünü. Demek ki onun da oradan sınavı gelmiş. Çünkü neden? İnsanların hayatta gitmesi gereken, ilerlemesi gereken bir yol var. O yoldan ilerlemesi, ilerlemeye kalktığınızda sizi o yoldan e, geri durduran bir şey olursa ki bu bazen çocuğunuz olur, bazen ananız olur, bazen babanız olur, bazen sevgiliniz olur. Hayat sizi sizden onu çekip alır. Böyle bir durum vardır yani. Evet, Biliyorum çok arkadan geldik ama mevzu direk olarak bu arkadaşlar. Yani Konstantinopol e, kapıyı açtım mı, açık bıraktım mı gibi kendinden emin değil bir vaziyetteyken İstanbul'u nasıl diyor girilip alındıysa diyor. Aynı şekilde diyor. Sizin diyor kafa yapınız, dogmatikleriniz, dogmalarınız bu kadar aciz diyor. Yani e, ciddiye bile almıyor insansal egoları tabir yerindeyse bu güç ve bilgice üstünlüğün aslında bir göstergesi dalga geçiyor başka bir tabirle ama burada dalga geçtiği kesim biz değiliz çünkü burada aciz gösterilen Konstantin, İmparator Konstantin ve o Engizisyon zihniyeti bu benim yorumum arkadaşlar Buna siz itibar edersiniz Etmezsiniz Ama ben hani astrolog da olduğum için Önümüzdeki zamanlarda 2026'da Zaten bu konular biraz deşifre olacak 2150'de de Büyük bir ihtimalle Mars'a filan Ya yani şu an mesela Mars'la alakalı fotoğraflar Şunlar bunlar paylaşılıyor ya Tamamen boşaltılıp paylaşılıyor Eski alimlerin sözleri var Mesela Mars'la ilgili işte bir tanesi diyor ki Ay başına gidiyorlar işte Mars'ta diyor bizim diyor Müslüman kardeşlerimiz var onları ziyaret etseler diye falan diyor. Ona da soruyorlar niye onlar gelmiyor falan. İmtihanımız bozulmasın diye gelmiyor falan gibilerin sözleri var. Bazı alimlerin eski alimlerin. Bu da onların şeyleri. Yani durum böyle arkadaşlar. Bu konulara derinlemesine hani içinizde merak eden var mı yok mu? Bunun için izlemeniz gereken alanları ben size anlattım. E, çok detaylı e, bu konulara merak sararsanız işte Anunakiler konusu işte Hakan Yedican'ın anlattıkları vardır. Ondan sonra e, yine Netflix'teki UFO projesi belgeseli ama hepsi Antik Astronotlar kuramına dayanır. Antik Astronotlar belgesellerini izlediğinizde kafanızda birçok şey oturacaktır. Zaten e, mesela benim de bu konuya açılma ya da e, merak sarmamın sebebi şuydu. Yani e, Astroloji tarihini açıklamaya çalıştık. Hani nasıl daha hani astrolojinin girişinde hani astrolojinin tarihi nereye dayanıyor falan filan gibilerinden bakmaya, araştırmaya başlarken yani gidiyorsunuz gidiyorsunuz, sabilere gidiyorsunuz. sabiler bu bilgiyi nereden öğrendi? İşte Hz. İdris'e gelen bir bilgiydi. Hz. İblis'e, İdris'e bu bilgiyi kim getirmiş? Barak adında bir melek getirdiği yazıyor. Tot'un kitabında yazıyor. Ee, peki aynı melek mi diğer peygamberlerle temasa geçen ve o melek kimdi, ne, neydi, nereden getirmişti bilgiye gibi bu sorgulamalara gittiğinizde aslında e, insanoğlunun e, belli bir zaman diliminde biraz e, tabirinde ise güncellendiği ve ondan önceki dönemde de e, bu varlıkların aslında dünyada yaşadıkları ama her şeyin üzerine toprak örtüp gittikleri görünüyor. Zaten mesela bu antik şehirleri ziyaret ettiğinizde toprağın altından çıkarmaya çalışıyorlar. En şey en yüzeili olan 6 metre derinde. Yani işte depremlerle oluşmuş, işte yıkımlarla oluşmuş, işte erozyonla bu topraklar gelmiş, kapatılmış gibi söylense bile 2000 yılda, 3000 yılda, 4000 yılda o kadar toprak gelip de onun üstüne örtmez. Ee, özellikle içinizde vakti olan, imkanı olanların Termessos, antik kentine e, gitmelerini tavsiye ediyorum. Gördüğünüzde zaten yine insanüstü şehirlerden bir tanesi olduğunu göreceksiniz Antalya'da. Ee, neden Termessos? Termesos sonradan keşfedilmiş bir şehir olduğu için. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Benim bu konudaki yorumum bu şekilde. Ee, sizin de fikriniz, görüşleriniz varsa e, bu videonun altına yorumda bulunabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.